Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model çalışması yapacağız. Bakınız zincirlerimiz ve trabzanlarımızda gayet şık bir e, model var elimde modelimizde etoller, şallar, atkılar yapabilirsiniz. Yazlık bluzlar çalışabilirsiniz. Yelekler, hırkalar örebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve gördüğünüz gibi zincirlerden oluştuğu için özellikle şurada dikey zincirlerimizi görmekteyiz. Çok çabuk boyu kalkmakta modelimizin. Örmesi de gayet kolay. Şimdi sizlerle bu modelimizin yapımına geçelim. Ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri beğeni ve yorumlarınızla destekler yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Aboneliğimiz tamamen ücretsizdir. Kesinlikle sizlerden herhangi bir ücret alma söz konusu değil. Şöyle bir de modelimin arka yönünü görmek istiyorum. Bakınız iki taraflı da kullanabilecek şık bir çalışma. Ben burada e, simli ve pullu, payetli ipimi kullandım. Sizler dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Şimdi normal pamuk ipimle örmek istiyorum sizlerle birlikte. Bunu daha önce çalışmıştım. Hemen zincirimizi çekerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 2,5 numaralı tığımla zincirimi çekerek başlıyorum. Bu şekilde üç tane model üzerine yerleştirelim. Siz ne örecekseniz runner örebilirsiniz, örtüler örebilirsiniz. Nerede kullanacaksanız o ölçüye uygun olarak zincirimizi çekerek başlayalım. Ben üç modelime yetecek kadar zincirimi çekiyorum. Şöyle biraz fazla olursa kalanı keseriz. Yeteri kadar zincirimi çektim. Şimdi tığımın başını bir defa doluyorum ve geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 4. 4. zincirin içerisine giriyorum. 1 ve ikili tırabzanımı örüyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1 ve 2. Bir sonrakine batıyorum. 1 ve 2. Toplamda dönüşümle birlikte 4 tane tırabzanım oluyor. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Dört trabzan sonrası tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum. Bir defa dolamıştım tığımı. iki defa da örüyorum. Tıpkı buradaki gibi yan yana her biri farklı zincire batarak dört tane ikili trabzanımı örüyorum. Üçüncüyü ördüm. Şimdi dördüncüyü de örüyorum. 4 trabzan, 2 zincir. Aşağıdan 2 atlayıp 3'e battık. Tekrar 4 tane trabzanı ördüm. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ve aşağıdan sayıyorum. Tamam başını bir doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. zincir yuvasının içerisine batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum yan yana toplamda ilk örmüş olduğum trabzanla birlikte 4 tane olana kadar her bir zincire birer tane ayrı ayrı batıyorum ve 4 trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim fazla uzaklaşmadan 9 zincir çektim. 9. aşağıdan battım. 4 trabzanımı ördüm. Yeniden 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. batıyorum ve yine yan yana her biri farklı zincir içerisine 4 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 9 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tığımın başını doluyorum bir defa ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9. gelerek batıyorum ve yan yana burada yapmış olduğum gibi 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanı bu noktaya da örüyorum zincirimin üzerine yine 4 tane trabzanı ördüm başlangıcımızla bitişimiz aynı oldu. 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanla grubumuzu kurduk. Arada 9'ar zincir. En son 4 trabzanımı örerek tamamladım. Şimdi ikinci sıramıza 5 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 çeviriyorum arkasını. Bu kez buradaki boşluğun içerisine önce kenardaki trabzanıma ilk trabzanımı örüyorum. Tepesine battım. Bakınız. Boşluk içerisine 2 trabzan 1 ve 2 Dördüncü trabzanımı yine diğer grubun ilk başlangıç trabzanı üzerine örüyorum. Dört tane trabzanımı ilkini bu grubun sonuna, sonuncu diğer grubun ilkine battım. Ortaya da iki tane trabzan ördüm. Dört trabzanımı ördüm. İki zincirimi çekiyorum. En son trabzan üzerine gelerek batıyorum. Beş zincirle döndüm. Tekrar dokuz tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş... 6 7 8 ve 9 9 zincirimizi çektikten sonra trabzanımızı şöyle ilkinin üzerine gelerek batıyorum. Bakın, Sadece ilkinin üzerine 1 ve 2 2 tane zincir çekiyorum. Son trabzana bakın buradaki 4. trabzanıma batıyorum. Boşluğa 2 trabzanımı ilave ediyorum. 1 ve 2 son trabzanıma yani diğer grubun ilk trabzanı bu grubun son trabzanı olarak örüyorum tekrar 2 zincirimi çekip trabzanımın üzerine batıyorum şöyle bakalım 9 tane zincirimizi çekip diğer tarafı da aynı şekilde yani buradaki gibi örelim Diğer grubumuzu da aynı şekilde ördüm. Ortaya 4 tane trabzanımı yerleştirdim. bitişimizi birlikte çalışalım. 2 tane zincirimi çekiyorum ve son trabzan üzerine gelerek batıyorum. 1 ve 2. 2 defa da bitiriyorum. 2 zincir 2 defa da çektiğim başını bir defa doladığım Trabzanımı örüyorum. Buradan 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. İlk sırada yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. Birinci trabzanımız sayılıyor. Giriyorum. 2. Giriyorum. 3. Diğer trabzan üzerine batıyorum. 4 trabzanımı ördüm. 4 trabzanımı tamamladıktan sonra 2 zincirimi çekip son trabzana batıyorum. Şu ipimi açalım boşluğun içerisine 2 tane trabzanı örüyorum 1 ve 2 sondaki trabzan üzerine dördüncü trabzanımı da örerek tamamlıyorum şu şekilde bakın köşemizi yapıyoruz tekrar 9 tane zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 trabzan üzerine batıyorum İki tane boşluğa örüyorum. Bir tane diğer grubun ilkine örüyorum. İki zincir araya. Bu grubun son trabzanına ilkini örüyorum. İki tane boşluğa. Bir ve iki. Ve dördüncü trabzanımı buradaki hazır trabzanımın üzerine örüyorum. Şöyle görelim. Şimdi tekrar 9 tane zincirimizi çekip işlemimizi bu noktaya da tekrar edelim. Sona kadar geldim. İşlemlerimi birebir tekrar ettim. En son trabzanımızı sizlerle birlikte örelim. Boşla 2 tane ördüm. Kenardaki trabzanıma zincirimi batıp 4. trabzanımı da örüyorum. Ve grubumun e, ilk... Paralel olan zincirli bölümünü bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi dikey olan zincirlerimizi ve buradaki e, trabzanlı bölümümüzü çalışmaya geldi. İyi bakınız bu, buradaki dikey paralel dikey olarak bir grup devam edecekken yani bir grubumuzu paralel tamamlarken diğerini dikey paralel dikey şeklinde tamamlayacağız. Ve görmüş olduk. Bu güzel hoşluğu kazandıracağız. Şimdi bu grubumuz bittikten sonra 11 zincirle yukarıya doğru çıkıyorum. Yani şuradaki işlemimi yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane zincirimi çektim. Bu ilk kenardaki ve aradaki iki tane zincirimize denk gelecek bölümümüzü ördüm. Yani şurayı ve şuradaki geçiş bölümünü ördüm. Burada için ise 4 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 4 defa doladım ve sondaki trabzanı yani grubun sonuncusunun tepesine battım ikişer ikişer çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 toplamda 5 defa da bitirdim buranın böyle eğri olduğuna takılmayın şöyle yukarısının düz bölümü içinde yani e, trabzan batma yerimiz burası. Araya iki zincirimi çekiyorum. Tekrar bir iki, üç dört tane doluyorum. Bu kez bu grubun ilkine batıyorum. Şuraya ve ikişer ikişer yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın hemen de boyu kalkmakta modelimizin. Evet, üç tane trabzanımın üçünü de bu şekilde tamamladım şöyle görelim yani trabzanlarla şuradaki zincirimizi bu şekilde tamamlamış olduk 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincirimizi çektik bakın burada 11'er zincir çekmiştik buraya 9 zincir çektim bir defa doladım en sondaki trabzanımın tepe noktasına batarak bir tane ikili trabzanımı buraya örüyorum şöyle görelim şu kısmı çalışacağız. Şuradan indim. Buraya ilk trabzanı battım. Yanına diğer tırabzanlarımı örüyorum şimdi. Bunu birinci trabzanımız olarak kabul ediyoruz ve başlıyoruz. Bir defa doluyorum. Boşluğa giriyorum. 1 2. Bir tane daha. 1 2. Diğer trabzanımı da örüyorum. Toplamda 4 tane trabzanım oluyor. Burada 9 tane zincirimiz vardı. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra 1-2 atlayıp 3.ye gelerek batıyorum. 2 zincir. Aşağıdan 2 atlayıp 3'e battım. Sırası ile örüyorum. 2-3 ve trabzanımın üzerine 4. tırabzanımı da örüyorum. Tırabzanım tamamlandıktan sonra aşağıda yapmış olduğum 5 zincirle geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 buradaki kare bölümü tamamlayıp o şekilde geçiyoruz. Her bir sıra için geri dönmüyoruz Karemizi bitireceğiz. Buradaki 3 sıramızı daha sonra devam edeceğiz. 3 sıramızı bitirip devam edeceğiz. Paralelde ise her sırayı birer sıra şeklinde örmekteyiz. Buranın tamamını bitirdikten sonra devam edeceğiz. 4. Evet 5 tane zincirimi çektim. Çeviriyorum. Son trabzanımın tepesine batıyorum. Zincirlerimi içerisine 2 trabzanımı örüyorum. Ve ilk trabzanımın tepesine örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 çekmiş olduğumuz zincirimi buradan şu 9 zincir çektiğimiz yerden sayarak ilerliyorum. 1-2-3-4-5 Bakın zincirimi 2 tane çektim başını dolamıyorum 1 2 3 4 4. giriyorum ve ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum ilmeğimi geçirdim şimdi 3. sıramıza başlayacağız 3. sıramız için ise yine zincirimizden yardım alıyoruz 1 kaydırıyorum 2 kaydırıyorum 3 kaydırıyorum 3 tane ilmeğimi aldım Örgümün yönünü çeviriyorum. Bunu ilk trabzan olarak kabul ediyorum. Ve hemen zincir içerisine girerek iki tane daha trabzanımı örüyorum. Dördüncü trabzanımı yine trabzan tepesine örüyorum. Ve bakın bu şekilde dikey olan sıramız da tamamlanmış oluyor. Araya iki zincir, son trabzanı ve diğer bir 2 dördüncüyü de zincir üzerine batalım. Evet. Yeniden dikey e, grubumuzu aşağıdaki kutucuklarımızın üzerine örelim. Öncesinde 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine 4 defa doluyorum. 2 3 4 En sondaki trabzanımın tepesine batıyorum. İkişer ikişer alıyorum. 2 3 4 ve 5 Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 4 defa doluyorum bu tarafın ilkine batıyorum 2 3 4 ve 5 9 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir defa başını doluyorum son trabzan üzerine batıyorum 1 ve 2 Evet, ikinci dikeylerimizi de şurada görmüş olduğumuz gibi çalıştık. Şimdi yine kare bölümümüzü birlikte çalışalım. İlk trabzanımı ördükten sonra yanına ister zincir üzerine batın. Bakın diğerini zincir üzerine batmamıştım. Bunu zincire batalım İki ilk trabzanımızla birlikte üç, dört. Bakın birer birer zincirimin üzerine battım. Dört tane trabzanım ördüm. İki tane zincir çekiyorum. Aşağıdan atlıyorum. Bir, iki, üçüncüye gelerek batıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü mutlaka trabzanımızın üzerine denk gelmeli. Dört tane trabzanımı ördüm. Beş zincirimi çekiyorum. 2 üç, dört ve beş. Hemen modelimi tamamlamak için çeviriyorum trabzanın tepesine batıyorum bir ve iki iki tane trabzanımı zincir içerisine girip örüyorum dördüncü trabzanımı da tamamladım 2 zincirimi çekiyorum bakın iki zincirimizi çektikten sonra buradan sayıyorum bir iki üç dördüncüye gelerek batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum şu şekilde ve 3. sıramıza başlamak için yukarıya doğru bir tane kaydırdım. 2 kaydırdım. Üç tane ilmeğimi kaydırdım. İlmeğimi örgümü şöyle çeviriyorum. İlk trabzan olarak bunu kabul ediyorum. Buradaki gibi ve hemen tığımın başını dolayarak iki tane zincir içerisi bir tane trabzan üzeri olan Trabzanlarımı dörde tamamlıyorum. Araya yine iki zincir. Bakın burası yine tamamlandı. Diğer bölüme de aynı şekilde geçişimizi yapacağız. Trabzanlarımı örüyorum. 2 diğerini zincir içerisine batalım ve başlıyorum yine iki tane zincir çekip 1 2 3 4 bunu da çalışalım hemen iki tane zincir 1 2 3 4 diğer tarafın ilk gruba batıyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar iki tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 bitişi 4 tane doluyorum ve en son trabzan üzerine batarak yapıyorum çünkü örgümüze yukarıdan devam etmemiz gerekecek 2 3 4 ve 5 Evet bu şekilde bakınız iki sırayı sürekli tekrarlar ederek örgümüze devam edeceğiz şimdi bir üst sıramıza da başlayabiliriz boyu da ne kadar çabuk kalktı bakınız o kadar çabuk yükselebilen rahat örülen Tamamen zincir ve klasik trabzanlarımızdan örlen hiç kafası karıştırıcı bir tarafı olmayan çalışma. Şimdi burada yukarıya kurmaya başlıyorum. Aynı alttaki gibi başlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Hemen biraz başlangıcına bakalım. Diğer tarafta eğer takılacağınız yer olursa videomuzu geri sararak bakabilirsiniz. 3 zincirimi çektim. Trabzanımı ördüm. Zincir içerisinde ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı ördüm. İki tane zincirimi çektim. Diğer trabzan üzerine gelerek battım. Araya yine iki tane trabzanımı örüyorum. Ve dördüncü trabzanımı da şu şekilde diğer trabzana örüyorum. Bakın başlangıcımız bu şekilde. Üç tane zincir, iki tane araya, bir tane trabzan üzerine iki zincir, direkt trabzan üzeri İki tane zincir boşluklarına Diğer dördüncü trabzan ve ilk trabzan Mutlaka trabzan üzerlerine olmalı Araya dokuz tane zincirimiz Bir, iki, üç, dört, beş Altı, yedi, sekiz ve dokuz Başını doluyorum Bakın yine trabzanın Tepesine batarak Başlatıyorum Ve zincir içerisine iki tane trabzanım Hepsini ikili trabzan ördüm Dördüncü trabzan yine uzun olarak ördüm trabzanın üzerinde şu şekilde 1-2 zincir trabzan üzeri 2 zincir 2 zincir değil Pardon buradan devam ediyoruz bir tane boşluğumuz vardı 2 trabzanı ve tekrar 4 dördüncü trabzanı yine trabzan üzeri örüyorum 9 tane zincir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 son trabzanımıza batarak başlatıyorum ve bu şekilde örgümüzü devam ettirebilirsiniz bakın ne kadar güzel çok çok hoş oldu umarım sizlerin de içine silmiştir evet biraz bu şekilde örerek büyüteceğiz yine bir sıra dikey bir sıra paralel dikey paralel şeklinde Zincirlerimizi çekip modelimizi kurarak istediğimiz örgülerimizi kullanabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi sizlerle birlikte çalıştık. Şöyle tekrar bir görmenizi istiyorum önünden ve arkasından. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Faydalı olabilmişimdir inşallah. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.